Selamlar arkadaşlar, bu bir kısa duyuru videosudur. Zaten önceki iki videoda söylediğim gibi Brawl Talk 26 Şubatta. Bugün itibariyle sunucular güncellendi. Sunucuların güncellenmesinin ne olduğunu önceki videolardan biliyorsunuzdur. Takvimdeki 21 Şubatta sunucu güncellemesiymiş. Ancak bu sefer sunucular tam 3 gün erken güncellendi. Bu da bu seferki güncellemenin büyük bir güncelleme olacağına işaret midir bilemem. Bugün atılan gönderide Roza'nın üçlüsü var, bir de gizli Brawl Talk tarihi de koymuşlar, bu da bu sezonun Roza'nın bahçesi olacağını kesinleştirir. Zaten videolarımı izleyenler bunların olacağını da biliyor olması lazım. Yeni Brawl Pass karakteri ya Sutu'nun üçlüsüne, ya da Rafın üçlüsüne gelecektir diye düşünüyorum. Ayrıca Roza, Bee ve da kostümler gelebilir. Brawl Talk gelince görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.